Bismillah. Ve tale Şarih der ki, yani fıkıh ı Ekber Risalesini şerh eden alimlerden bir tanesi der ki, Zahara min hadihil mes'eleti. Bu konudan açıkça ortaya çıkmıştır ki, ve mai taallak biha min adille min ve burada sunulan e, ilgili delillerden açıkça ortaya çıkmıştır ki en-el kavl bi anna atfal el yani müşriklerin çocuklarının cehennemde olduğu şeklindeki görüş metruk yani bunun geçersiz olduğu kabul edilemeyeceği hususu ortaya çıkmıştır fe nasıl olmasın e, kaldı ki diyor fakat ceale'ş-şer'u şer'u al-bāligha'l-cāhile Kaldı ki şariat yani Allahu Teala eee rüşt çağına ermiş, Allah'ı bilmeyen bir adamı dahi eee memmen davetu tebluğu'd-davvetu, davveti ulaşmadı, Allah'ı bilmeyen bir eee rüşt çağına ermiş, bir yetişkini bile mazur yani mazur mazeretli kabul eder. Kaldı ki çocuklar cehennemde olsun. Bu olmaz diye ifade ediyor. Yani bir kavli tane. Yani Allahu Teala'nın şu sözüyle şunu kastediyoruz. Yani yani kastımız Allahu Teala'nın şu sözündeki manadır. "O memkunne muad dibine hatta neb'as Yani biz hiçbir kimseye elçi göndermeden ne yapmayız azap etmeyiz. Diye ifade ediyor. Ve amm al ahadisu Şimdi e, hadislere gelince ya yani bu bağlamda bunun da e, mutarız olduğunu, çelişkili olduğunu görüyoruz. Fakat Cemane beynaha fi şerh'il mishkat. Yani Şerh'il Mishkat isimli eserde bunların e, ne diyelim birbirine uyumlu bir şekilde açıklamaya çalıştık. Yani bu e, yani böyle çelişkiliymiş gibi gözüken rivayetlerin e, aslında bunlarla uyumlu olduğunu açıklamaya çalıştık diyor. Alama zahara lenâ min tarîbu yani doğru gördüğümüz neyse bu rivayetleri birleştirmeye çalıştık. Uyumlu bir şekilde açıklamaya çalıştık. Vakat kana farhül İslamı Farül İslam der ki yani Pezdevî der ki ve keda نقول fi allazi lam tablughu yani e, davetin ulaşmadığı bir kimse hakkında innahu gayru mukellef bi mujarrad yani sırf akıl olması itibariyle mükellef olduğunu söylemeyiz yani sırf akıldan dolayı sorumlu olmaz deriz ve enhu yani yani bu adam nasıl halde olacak? Ve enhu iza lem yasif imanan ve kufran. Yani eğer kendisini iman ve küfürle nitelendirmiyorsa. Ve lem ya'taqid ala şey'in. Yani şu şekilde de inanmıyorsa. Eyy mimma yakunu nafiyan lil iman. İmana aykırı olacak bir şekilde bir şey inanmıyorsa. Ve le muafikan lil isyani. Henak la da uygun bir şekilde inanmıyorsa kahne mazur. Bu kişi e, mazurdur. Evet. Ve izâ vasafel kufra ve akadehu şayet, yani tebliğ ulaşmamış ama adam yani e, küfrü biliyor, küfrün ne olduğunu biliyor ve buna itikat getiriyor. Yani itikat getiriyor ama velem yasifhu fakat kendisini o şekilde nitelendirmiyor. Lem yakun mazur. Bu durumda o kişi mazur olmaz. Yani burada şöyle söylediği şey şu, eğer bir kişi e, imanı da küfründe ne olduğunu bilmiyor, e, yani yaşantısı, anlayışı, yani böyle e, imana aykırı günahkarlığa teşvik edici bir şekilde değilse, davetle ulaşmamışsa, sırf aklı var diye bu adamın sorumlu demeyi istiyor. E, fakat yani davet ulaşmadığı halde yani küfre konu bir takım şeyleri e, yapıyorsa veya buna itikat getiriyorsa e, bu adam mazur olmaz diye İmam Pez, e, Pezdevi'nin burada görüşünü nakledi. Ve kâne min ehlin nâri bu dehennemliktir, muhalleden, ebedi kalacak dehennemliklerdendir. Yani, Ve yani, men kefara bâde dâlike kim ki yani Allah böyle insanı nötr bir tabiatta yaratmış yani iman edebilecek ve e, inkar edebilecek bir kabiliyette, nötr bir tabiatta yaratmış. Fakat bundan sonra kim küfre girer ise, ey el-i'manen mithaki, yani e, ahit verdiği imanını e, e, yani kalu-bela e, yani ale e, alemi er şey diyor, yani yani e, lazmi elest evet bezmeleste verdiği imanına aykırı bir şekilde e, inkar eder ise fakat battale ve gayere. yani bu ahdini bezmeleste verdiği ahdini değiştirmiş olur dönüştürmüş olur ey imanul fıtriyel ey yani bu kendisine verilmiş fıtri imanını değiştirmiş olur neyle bil kufrit bari il yani irade ederek e, ve bu yolla kesbettiği e, ne diyelim e, tuhaf yani tarif bir şekilde yani küfürle e, değiştirmiş olur. Vemen-eğmen'e bundan sonra yani e, bu misak ahdi misaktan misakta verdiği imanına uygun bir şekilde ve men amena bi'lke şey iman edel ise ay izhara imanuhu yani imanını açığa çıkarır ise ve tasdika tasdik eder ise ey fi izharihi yani bu açığa çıkarmasında şu yani şöyle şu şekilde çıkarması en yekuna imanul lisani mutabikan litasdikil cinani yani kalbindekini tasdikleyen ona uygun bir şekilde diliyle de o imanı isar eder ise sebete aleyhi yani o iman üzere sebat etmiş olur. E, dirayetli bir şekilde durmuş olur. Ey ala dinihi yani kemal fi nuskatin başka bir nusratı da ala dinihi şeklinde geçer. Dini üzerine sebatlar olmuş olur. Vel mâne ala dinihi'l asliyi ve fıtkati'l ula yani asli dini asli dini ve ilk fıtratına, fıtratına uygun bir şekilde hareket etmiş olur. Ve dâme devamlı olur, alel-İslami, İslam üzerine daim olur. Ve huve te'kidun lima qablev. yani o e, bezmeleste verdiği e, sözünü te'kid etmesidir. E, Te'yit etmesidir, vurgulamasıdır. Ve fi nuskatin ve devamu, başka bir nisadırlar, daamet devamı diye geçer. Ey, yani ne demek Westminster Rally? Yani bu Misakına uygun e, sürekli kazanmış olur. Velem yetezel değil. Yani bu imanında herhangi bir sarsıntı, sarsılma olmaz. Galal Koneviyu Konevi'de demiştir ki Peter Cyril ayet kerimeti. Yani muhtemelen e, kastetti buradaki Misak ayeti Arap suresindeki bu ayetin açıklanması bağlamında kavlan iki görüş vardır. Ahaduhuma birinci görüş kavl ehlü ehli tefsiri. Yani tefsircilerin görüşü. Wa alehi cem'un min akabil eimmeti ve akseri ehli sünneti ve'l cemaat. Yani bu görüşü büyük imamların çoğunluğu büyük imamdan tamamı ve el sünnet ve cemaatın çoğunluğu kabul etmektedir. Ve huve, bu da nedir? Maruviye. Rivayet edilen şu şeydir. Enu'mar anhu, su anhu'sü'ile an Hazreti Ömer'e bu ayetten soruldu. Feqale dedi ki: "Seme'tu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yakul". Yani Hazreti Peygamber'in şöyle dediğini işittim dedi Hazreti Ömer. اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى خَلَقَ allah Teala Hazreti Adem'i yarattı. ثُمَّ مَسَحَ ظَحْرَهُ بِيَم۪ينِهِ Sonra işte sırtına sağ eliyle dokundu. Yani sıvazladı. تَسْتَخْرَجَ مِنْهُ ذُرِّيَّةً Bu sağ eliyle sıvazlaması neticesinde onun zürriyetini çıkardı. Yani evlatlarını çıkardı fe dedi ki, خَلَقْتُ هَا اُلَا۪ي bil cenneti. Bunları cennetlik olarak yarattım. وَيَعْمَلُونَ amele اَهْلِ cenneti. Ve bunlar cennet ehlinin amellerini yapacaklar. ثُمَّ مَسَحَا ظَهْرَهُ بِشِمَالِهِ Sonra allah Teala sol eliyle Hazreti Adem'in sırtını sıvazladı. Festahrace minhu yeten Yine oradan bir zürriyet e, çıkardı. Yani başka çıkardı. Feqaale dedi ki: "Xalaktuhu Bunları da e, cehennem ehli olarak yarattım ve ya'melu 'amel ehlin nari, Bunlar da cehennem ehlinin amelini yapacaklar şeklinde bir rivayeti aktarıyor burada. Tefsir ediyordu böyle düşünüyormuş. Bunu belirtiyor. Ve işte e i Sünnet'in çoğunluğu büyük imamların hepsi böyle düşünüyordu. Fakale dedi ki racunum, bir adam dedi ki daha bitmedi rivayet. Ya Resulallah ey Allah'ın elçisi Resulü. Efim el-Amed. Eğer böyleyse yani niye amel yapıyor ki insanlar? Zaten belli ne için yaratıldıklar. Fekale Resulullah sallallahu, sallallahu aleyhi ve aleyhi ve aleyhi ve aziz Peygamber de dedi ki: İnnâ Allah taala, ezaçalag al-ıbde lil-jenneti. Allah bir kulu cennetlik olarak yarattığı zaman, istemelahu bi-amel ehli cenneti. Yani ona cennet ehlinin amelini e, yapacak şekilde yaratır, e, ona kolaylaştırır. Hatta yamuhte ala amelin min amali ehli cenneti ve bu şekilde cennet ehlinin amellerini işleyerek ölür. bir cennete. Bu yaptığı amellerle onu cennete sokar. Ve ki benzer bir şekilde idhaqalaqallahu al bir kulu cehennem için yarattığı bir kulu, cehennemlik olarak yarattığı bir kula, kula da istamalu bi ameli ehlin Cehennem ehlinin amellerini yapacak tarzda ya kolayla yani kolaylaştır, yaptır neyse hatta Yamute bu kişi ala amelin min amal ehlin nari. cehennem ehlin amellerini işleyerek ölür feydkhilu bihin-nara ve bununla cehenneme sokar diye ifade ediyor. Ve akhaza bizahirihil cebriyye yani bu rivayetin zahirine bakarak cebriye yani yani bunun arkasındaki manaya değil de demek istediği o burada demek istediğini naklediyoruz, anlatıyoruz. Yani cebriye bu rivayetin zahirine yani literal davranmıştır. Literal okumuştur yani Zahirine tutunmuş fekalu demiştir. Demişlerdir ki İnallaha teala Allahu teala halbe'l mu'minine Müminleri müminler olarak yaratmıştır. Yani doğuştan. Ve halbe'l kafirine kafirina. Kafirler de kafirler olarak yaratmıştır. Ve ve iblisem yezel kafirin. Yani daha ezelden beri şeytan kafirdir. Ve Ebubekr ve Ömer kana mu'mineyn qabl Hz. Ömer, Hz. Ömer, bunlar İslam'dan önce de müslüman. Ve enbiya kanu enbiya قبل الوحي yani peygamberler vahiyden de önce peygamberdiler. Ve kaza aynı şekilde ihvete Yusuf kanu enbiya وقت الكذاير yani bu Yusuf'un kardeşleri büyük günahlar işledikleri zamanda peygamberdiler. Ha vekâl-i sünneti buna karşın el i Sünnet ve Cemaat der ki yani el i Sünnet ve Cemaat böyle demiyor. Bu bu rivayeti böyle yorumlamıyor. Nasıl yorumluyor onu ifade ediyor. el i Sünnet şöyle yorumlar. Sağru enbiya ibadet Hayır. Yani ondan sonra işte vahiy geldikten sonra peygamber oldular. Neyse. Ve İblis'e sağra kafiren. İblis sonradan kafir oldu. Ve bu durum bu durum böyle olması la yunafi kavnuhu kafiran indallahi itibari taadlu qiyemihi yani Allah'ın ilmiyle ilişkili olarak e, Allah'ın ilminde onun kafir olmasının aykırı bir şey değildir yani ilim sıfatı bunun üzerine daha önce konuşmuştuk hatırlarsanız diyen nuhu seyasi bir kafir ameli yani bu ameliyle kafir olacak şeklinde Allah'ın ilminde yer alması hususuna aykırı bir şey değildir Şimdi, velev kene cebrem mahban, eğer burada tamamıyla yüzde yüz bir mecburiyet durumu olsaydı, yani fatalist yani bir durum olsaydı, herkes mecbur olsaydı, lemâ sadara min iblîse ta'atr. Yani iblisten doğru namına bir şey çıkmazdı. Yani demek ki çıkabiliyormuş. Vele min muamara muammara Yani Hz. Ömer ve Hz. Ebubekir'den de günah namına bir şey çıkmaz. Fıbatala <gülüyor> kavlum, onların görüşleri geçersizdir. Yani burada demek istiyor ki el-Sünnet'in bakıcısı daha kuvvet. İnnal küffara mecburun ala <alel> küfri ve mağsiyeti. Yani ne diyorlar işte? Tahriflerde işte inkıla ve günaha mecburdurlar. Ve <gülüyor> müminine mecburun ala imani ve taati. İşte müminlerde imana ve eee salih amene, ile mecburdurlar şeklindeki görüşleri geçersizdir Ben lahul biz deriz ki diyor. abde muhtarun kul tercih edebilen bir varlıktır, seçebilen bir varlıktır. Müstațiun on ta'ati vel mâsiyeti yani iyilik de işleyebilir, kötülük de işleyebilir. Ve mecburin mecbur değildir. Yani zorunlu değildir ve tevfikü minallahi teala. Başarıya ulaşma Allah'tan gelir. Kemal yedullahi kavluhu subhanahu Allahu Teala'nın şu sözünün delalet ettiği gibi. Amenu bil amenu billahi ve amen amen amenu olması lazım. Amenu billahi eee amenu billahi amenu billahi ve resuluhu ee, Allah'a ve Resulüne iman edip felewkane mu'minine yani şayet e, mümin olarak yaratılmış olsalardı yani, bunu yani veya böyle belirlenmiş olsaydı Taizel'den beri lema emarahum bil yani onlara imanı emretmezdi ve lema hatabahum bi kalbi Teala şu sözüyle onlara tabi etmezdi, mükellef kılmazdı. Ben sizin Rabbiniz değil mi? Kalu bela dediler ki ya. Bütün bunlar da ne diyor? İnsanın tercih edebilen bir varlık olduğunu göstermektedir. Burada Kalu bela diyor ya Evet. Halu bela ile ben bir, böyle bir yorum okumuştum sanki bir alim öyle demişti bir tasavvuf alimi. İşte hı hı. orada aslında biz bela normalde bela ve musibet anlamında kullanılmış. Biz orada bela dediğimiz zaman Allah'tan gelebilecek her türlü imtihana ve musibete de evet demiş olduk. Tarzında bir yorum okumuştum. Ha, sen okudun biz derste işlemedik değil mi? Yok yok hayır. Ya bu bildiğim kadarıyla buradaki bela kelimesi yani e, bu iptila, tamam mı? Musibet, yani o bela kelimesi var ya. Evet. Oradan türeyen bir kavram değil. Yani bu e, e, Arapça olmayan bir kelime. E, yanılmıyorsam, yani Farsça'da beli Fars, diyor. Farsça şey galiba. Ha evet. Yani beli, yani onun Arapçalaştırılmış hali. E, bu, bu net yani gördüğüm kadarıyla. Bu yani, yorum da yapılabilir mi? Yani yapan yapar. Kimsenin elini tutacak. Yani <gülüyor> kimsenin elini tutamaz yani. Değil mi? Bilin yoktur. Evet. yoktur. Yani önemli olan nedir? eliniz ne kadar kuvvet. İnsanları ne kadar ikna edebiliyorsunuz. Değil mi? Evet. Bu budur Başka bir şey değil. Evet. Devam edeyim Sufiler mi? Sufiler kullanıyor hocam. Sufiler, tasavuşçular Allah'ın bu soruyu üç defa sorduğunu belirtiyorlar. İşte üçünde de evet diyenler Müslüman oldu, hem dünyada hem orada, burada ya, din değiştirmedi. E, i̇şte yani önce işte. evet deyip sonra demeyenler, işte bunlar ya. münafık, İşte ya. önce ne? hayır deyip sonra evet diyenler, işte Hristiyan kafirken falan sonra Müslüman olanlar gibi. Onların yorumları, ben bunları okumuştum yani şey, tasavvuf kitaplarında. Evet, yani Hatta şimdi bunu, buna göre şiir falan bile yazmışlar hocam, çok güzel şiirler de yazmışlar buraya itafe. Yani şey anlamda, ne şey e, usluğu açısından diyorsun yani. E, evet. Hı. Ya tamam. şimdi şunu söylemek lazım arkadaşlar, yani iyi tasavvucular da var, tamam mı? Yani şöyle diyelim, yani e, kabul etmediğimiz tasavvü, yani yani nasıl diyelim ki yani onda? Ya böyle genelleyici konuşmamak lazım. Bütün kelamcılar böyle, bütün tasavvıççılar böyle. Ee, yani bazıları şöyle diyor demek, yani her zaman bir ihtimal kapısını bırakmak doğru olur, şeyindeyim, kanaatindeyim. Ee, yani hem hem mutasavvuf hem kelamcı olanlar var yani. Ee, yani mesela Senusi gibi, e, Muhammed Yusuf'e Senusi gibi e, yani adam baya güzel bir portrede çiziyor yani. Bunlar da önemli. Neyse, devam edeyim arkadaşlar. Olamaz diye bir şey yok değil mi hocam? Ne, ne olamaz? Bir kelamcı aynı zamanda çok iyi bir tasavvufçu da olabilir. Canım kimse kimsenin elini tutmuyor dedim mi eğer? Ya? <gülüyor> yani Ama hocam ilet... sanki öyle bir şey varmış gibi. yani hani ya, Sanki kelam tamamen aklı esas alıyor. Hiç tasavvufla işi olmaz gibi bir şey ya, çizilmiyor mu? Ya Deniz şunu söyleyeyim. Yani bu kimse yani tamam işte eğitim kurumlarında icazet geleneği falan var ama yani bir kişinin alim olması için e, yani bu icazetlere şey yok ihtiyaçları yok, ihtiyacı yok yani adamın sözünden şey olur belli olur yani nice adam görüyorsunuz tamam adam mesela e, liseyi bile bitirmemiş evet. ama çok ciddi okumalar yapmış çok ciddi bir birikimi var yani eee Gerçekten yani fersah fersah böyle birçok insan aşabilecek tarzda öyle insanlar da var yani. E sonuçta bu insanın şeyine e, kal, kalmış bir şey. E, ilmine gayretine kalmış bir şey. Öyle değil mi? Evet. Evet, hayırlısı. E, gene şeyi, okumayı bitirdikten sonra tartışırız arkadaşlar. Tamam hocam. Devam edeyim mi? Evet hocam. Evet ve عَنِ ee, riva Said ibn Jubeyr'den bin Bedir bin de bu da tabiinin önde gelen alimlerinden müfessirlerden. O da İbn Abbas'tan rivayetle e, şunu aktardı. Kale dedi ki fi tefsir hadil ayeti bu ayetin tefsirinde. Aqada Allahu Taala'l mithaqa min zahr Adem alayhisselam. Allahu Teala ee, ne diyelim ee, Hz. Adem'in sırtından zürriyetini aldı. Kulle zürriyeti yani bütün evlatlarını çıkardı. Fa ahrece min zahri kulli zürriyeti onları yaydı beyne yedihi cemiyen böyle huzurunda hepsini böyle yaydı. Ve savvarahum onlara şekil verdi. Ve ceale lehum ukulen Onlara akıllar verdi, ya yalemune biha yani bilgi elde edebilecekleri akıllar verdi. Ve elsineten yani bendeki kitapta elesna şeklinde çıkmış ama şey olarak uymuyor cümle yapısına. Muhtemelen elsineten çünkü yantekune biha diyor. Konuşacakları diller var etti onlarda. Thumme kellemehum ee, ne diyelim dibelen sonra onlar onları da konuştu ee, Ey iyanen, apaçık bir şekilde ademe, Adem Hzre Adem'i gösterecek şekilde ve Kale dedi ki Aleü bir yani ben <gülüyor> ben sizin Rabbiniz değil miyim dedi قالوا dediler ki bela evet ya Rabbi şahidiz biz buna şahidiz sen bizim Rabbimizsin dediler. Ve talaaha sonra e, ayeti okudu ila kavlihi taala al-mubtilun ebnebtedun nefsine kadar ayeti okudur. Hilk ile şöyle sorulur ise nasıl sorulursa Hocam metnin aşağıya indirebilir misiniz size, Elbette ki. Ne demek Harun? Fema ve çu izâmi şükrede yani bu ayetin e, delili nedir? Yani delillik yönü nedir? Biz bunu nasıl açıklayacağız? Yani evet. niye? Ve nehnü biz bu misak ya verdiğimiz misakı hatırlamıyoruz. Yani e, zorunlu olarak Nasıl biz bu sonuca varacağız? Biz bu verdiğimiz sözü hatırlamıyoruz. Ve <gülüyor> tefakkerne Yani ne kadar düşünsek de, kaydetsek de, de yani böyle hepimiz müttefik bir şekilde yani bunu nasıl e, delil olarak getireceğiz? Nasıl kullanacağız? Diyor ki ucibe buna şöyle cevap verilir. Yani Allah subhanahu ve taala e, her şeyden menzeh olan Allahu Teala en sene bu misal bize unutturdu. Ee, bir şey vardır. Bu neydi? Siyah giyinen adamlar diye bir film vardı. Seyrettiniz mi? Şimdi bir şey var, birim var. Uzaydan gelenler, gelenleriyle uğraşıyorlar. İşte bir yerde bir olay oluyor. O olay e, olduğu zaman orada hemen şeyler uzaylıları yakalıyorlar buna şahit olan insanlara da bir makineleri var. Onla hop hafızayı siliyorlar. Onun gibi bir şey. Ee, yani Allahu Teala bize bunu unutturdu bu mısar. İbtilâ yani deneme yani bu dünya ne imtihan dünyası. İmtihan olabilmemiz için. Niye liennet? Dünya çünkü dünya daru ibtilâ'dir. İmtihan dünyasıdır. Ve bize gerekir el imanü bil yani her şeyden önce kayba iman etmek gerekir. Yani bunun ne kadar üzerinde düşünsen düşün. Evvela iman etmen gerekir. وَلَوْ تَذَكَّرْنَا Dari yani şayet biz bu imtihanı hatırlasaydık pardon bu misaka hatırlasaydık لَزَالَ iptilav, o zaman e, deneme ortadan kalkmış olurdu. Anlamı kalmaz ve ile ila tzikir yani e, yani peygamberlerin hatırlamaları hatırlatmalarına peygamberler bu ahdimizi hatırlatıyorlar değil mi yani böyle bir şey gerek kalmazdı bil ee, yani e, sonuçta ee, bu şey değildir yani. Ee, burada bütçetlik durumu e, ortadan kalkmaz. وَتَذْبُتُوا بِهِ الْمَادِرَةِ Yani eğer unutturmasaydı ne olacaktı? Bir mazeret söz konusu. قَالَ تَعْلَى فِي حَقْتَ عَدِنَا allah Teala amellerimiz hakkında ne diyor? اَحْسَاهُ اللّٰهُ اَحْسَاهُ اللّٰهُ وَنَسُولُ Allah onları sayar ama onlar onu unutur. وَأَخْبَرَا اَنَّهُ Allah-u Teala yine haber veriyor ki bizde اَنَّهُ سَيُثِي بُنَا Allah eğer iyiliklerimiz varsa onlara mükafat verecek ve yüce zine, yani yanlışlarımız da varsa onları karşılığını verecek. Evet şimdi ikinci yorum arkadaşlar Bunlar Allah adına konuşmak olmuyor mu Mustafa Hocam? Yani Allah adına konuşma demeyelim de yorum faaliyeti diyelim ya. Yani Anladım. bu yok şöyle diyelim. Yani burada şunu iddia etmiyorum Yani ben buna kâhne oldum. İleride de göreceğiz. Yani böyle ileride de göreceğiz. Yani böyle aşırı yorumları da eleştiriyor. Yani şunun iddiasında değil. Yani ben burada yazdıklarımı Allah'tan aldım. Bunlar yüzde yüz kesin doğru bilgiler anlamında söylemiyorum. Biraz onu hissettiriyor gibi geldi bana bunu, hocam da. Yo, bunu, bir, bunu bir yorum olarak yapıyorum ve burada da aktarıyor aslında bu konuda iki görüş var. Yani kabul etse bile bir yorum olduğunun farkında. Bunu onu net söyleyebilirim. Hocam bizde ne unutturulmuş ki imtihanı ortadan kaldırabilecek kadar? Yok misak diyor misak. Yani biz bu yani misak nasıl delil olarak, o elbez mi eleste var işte işte. Evet. Onu diyor yani bu biz yani dünyaya geldiğimizde bu unutturulmuş vaziyette. Unutturulmuş yani imtihana tabiyiz yani iyi mi seçeceksin, kötüyü mü seçeceksin? Eğer onu unutmamış olsaydın ha ya ben yarın zaten şey yapacağım kesinlikle küfür seçmezdi insan anlamında. Bilmiyorum anlatabildim mi? Yani burada mesela Gazali diyor ya hocam bu müfuzda insanlar uykudadır ölünce uyanırlar. Ya o farklı bir şey Deniz. Hmm. Yani burada kastettiği şey şu. Yani sen bez yani somut düşünelim, yani onların düşündüğü gibi. Bez Allah'ın huzunda çıkmışsın, Allah sana demiş ki, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Evet sen bizim Rabbimizsin diyorsun. Yani Allah'ın huzurunda demişsin ve sen bunu unutmamışsın. Ne yaparsın dünyada? Hocam daha Benim dikkatli olurdum. Da Nasıl? Daha dikkatli olurdum herhalde. Heh, yani o zaman imtihanın anlamı kalmaz. Tamam, yani iyi de var, kötü de var. Yani e, adam yani açıkça şahit olduğu bir şey var ortada. E bunun hilafına ne yapmaz? Yani manyak olması lazım. Hilafına Ama Hı -hı. Yani... O zaman burada bir çel çelişki meydana çıkıyor hocam. Şimdi tasavvufçuların kitaplarına ağrım ben, bu, ben bu görüşü savunmuyorum. Yani bu bari... <gülüyor> Bunlar kendisi kendisiyle çelişiyor. Hocam, şimdi sufilerin kitaplarına baktığın zaman mesela adam bezmele sattırıyor Benim yanımda şu vardı diyor. Şunun yanında şu vardı diyor. Unutmamız sayan da var hocam ya. Yani var. Yani, yani sağlaması yapılabilen bir bilgi bu Ya hocam. <gülüyor> Ya sağlamasını yapamıyorsun. Yani oradan istediğini söyle. Ya benim gaybî bilgilerle ilgili gaybi şeyle konuşmak zaten yani değil ispat olmadığı zaman yani ya. cahil kesimde genellikle bu ispat olmayan şeylerle alındırılabiliyor hocam. Yani. Ya cahil kesim diyorsun yani gaybî, gaybî mesele yani normal şey konuşurken de çok yanlış anlaşılmalar oluyor. Sen ne? Sen oraya varana kadar daha çok şey var. Hocam Doğuracağım, doğru, doğru sanıyorsunuz. Ya, yani sonuçta bunlar birer şeydir arkadaşlar. Yorumdur. O yorum olarak kabul etmek lazım. Bu, bu da demiyor yani. Bu bu bu yorumu kabul etmezseniz şöyle olursunuz falan. Ya, kimin kafir olacağını, kimin mümin olacağını kararını verecek olan Allah'tır. Amin ne hocam. Ya, ya onu da onu da kabul eden bir insan yani. Hocam o zaman bu hani bazıları diyorlar ya işte aslında biz Allah'ı gördük ama unutturuldu bize. Hatta insanın bu sürekli güzellik arayışı Allah'ı gördüğünden kaynaklıymış. O zaman evet. bu da bize unutturulmuş. Ya rejman bil, rejman bil gayb. Hocam sesiniz gelmiyor. Gelmiyor mu? Şu, ha, an, şu an geliyor gelmiyor geldi. Bunların hepsi Recmen bil gayb. Yani bizim muttali olamayacağımız idrak sınırlarımızın o ötesinde bir şey. Ne desek boş yani. Gösterilmiş de olabilir yani. Ben bir şey diyemem yani gösterilmiş olabilir veya gösterilmemiş olabilir. Yani ben ben şunu şunu söylerim ee, yani Tanrı tamam mı? Her türlü idrakin ötesindedir. Her, her türlü idrakin ötesindedir. Yani benim kanaatim, yani böyle onun hakikatini, bizim böyle e, gö direkt aynı birbirimizi gördüğümüz gibi görme, konuşma şeyimiz yok. Yani ben öyle e, şizofrenik bir durum olduğunu düşünüyorum. Yani ilimle bir alakası olmadığını düşünüyorum. Hatta bazı, şimdi burada isim vermeyin, zamanında bir şahsın birinin bir kitabını okumuştum bizim Türkiye'de de yaygın bir şey olan bir kişinin. İşte bunların, bunların şu anda adam şeyden bakıyor, hapishanın camından. İşte kız çocuklarının başının açık olduğunu görüyor. Şu anda bunların cehennemde yandığını görüyorum diyor mesela. Yani Harun, yani, e, yani bizim yapacağımız iş tamam mı? E, nedir? İnsanlara bilinç kazandırmak. Eyvallah hocam. Ha, yani en, en, en, en, en güzel iş, yani, yani bizim oralarda bir şey vardır, söz var. İnsanın ağzı torba değil ki büzesin e, diye bir şey. Yani e, bizim ilimden öğrendiğimiz şey edep nedir? deliliyle ile konuşmak. Hani varsa delili olan gelsin konuşsun arkadaşlar. Eyvallah hocam, eyvallah. Yani, hocam. Bu, bu yani sonuçta. bu. İnsan, i̇nsanları akletmek zorunda bırak. Yani öyle herkesin ardından gitmesinler yani. Evet. Yani şimdi e, yani hep ev sahibi mi suçlu olacak yani? Hırsızın, hırsızın. Ya, hiç suçlu. Herkesin bir şeyi var yani, onları görmek lazım. Ben yani, şizofrenik bir hastalık olduğunu düşünüyorum hocam. Yani, yani kendi görüşüm bu. Şimdi ben o kadar da senin kadar sert bir söylem kullanmak istemiyorum. Acaba e, konuşmak isteyen her insanla Ondan şeyimiz yok hocam yani. Ha. Eyvallah hocam. Ha. Aynen, evet gelelim ikinci görüşe. Ee, yani bu şeyi isterseniz şey metni sonra devam ettireceğiz arkadaşlar tamam. Vesani ikinci görüş bu konudaki "ol erbabın nazarı ve ma'kul" yani e, bu işe kafa yoran tamam mı? E, yani akılla uğraşan insanların sözüdür. Nedir bu? Ve Allah Teala ihraç etti zürriyet Adem'in neslini çıkar. Vahum <gülüyor> min Yani babalarının döllerinden evlatlar olarak. Ve zalika'l ihracu bu çıkarma, enhem kanufeten. İşte ilk önce bir e, ne diyelim? nutfe olarak yani bir atımlık su olarak çıkardı. Faakhiraja, ahiraja Allah Taala Sonra onları analarının rahimlerine yerleştirdi. Yani misakı böyle yorum. Ve Vajaleha alakatın. Son onu tırtılasmış bir kanat dönüştürdü. Dümme Sonra bir çiğnemlik et parçasına dönüştü. Fihim işte ona pardon ha. Hatta vajalehum mesenahisiya. İşte onları böyle bir insan sureti vahyalığın tam bir yaratma şeklidir. Yarattı eşhedhum aleyhüm füsiyim yani ana rahmin de hepsi. Onları kendilerine şahit kıldı, bima rakibe bima rakibe fihimin delaili vahdaniyeti yani Allah'ın birliğinin delillerini işte onların yapısına yerleştirdi. Fabil işhadi e, bir delalet deliliyle gösterdi. Saru onlar da bi enhum kalu bela. Bu şekilde yani hal ilmiyle e, kalu bela dediler. Yani anlatabilir miyim? yani öyle işte somut yani bir el hadis zihninde olduğu şekliyle böyle bir meydanda topladı hepsini. Şey bunları yaratmasın önce böyle sordu şeklinde değil. Yani böyle ee, ya insan ana rahminde, baba, yani babasının şübinden çıkıp ana rahminde şekillendiği süreçte Allahü Teala bunu bunları kotladı şeklinde yorumluyor, yorumluyor. Tamam mı? Qile ee, kendikleri vahdet Bu görüş la yünafı evvele. Yani bildiğim görüşüne, bildiğim görüşünde çelişmez, ortadan kaldırmaz onu izil cemu bainahuma mumkinun yani bu ikisini birleştirmek uyuşturmak mümkündür. feten sen bunun detayları ayrıntıları hakkında iyice düşün diyor. Memen mutezileler mutezile gelince bunlar ne yaptılar? Fakat ana. Şöyle bir yol yöntem izlediler. Ennahu la yecuzu tafsir tafsirul ayati bilbe yani birinci şekilde yorumlamak hiç mümkün değildir. Tamamen ne o yani böyle somutlaştırıyor. Değil mi? Ve malu ilel vechis onlar ikinci yoruma neyle derler? Ve ce'aluhu min ba'di temsil. Yani bunu bir analoji, bir temsil babından kabul ettiler. Ve hada minhum işte onların bu görüşü binaen ala şuna dayanmaktadır. Enne kulle ma yedrikul aklu La yüdüzlü kavlu bhi. Yani aklın idrak edemediği şeyde tamam mı? Ee, görüş bilir doğru değildir. Kim diyordu? Deniz sen mi diyordun? Harun. Yani bak sen dediğin şeyse. Ee, Mutazedile sağlam sağlam gayde oluyor mu? Mutazedile hocam. Yani sonuçta o da yorum Harun. Yani o da o da yorum. Yani dediğimiz gibi. Ee, sözün gücü neye dayalıdır? Delilin deliline dayanır. Böyle ifade ediyorum. Aleyküselam bu lima urifan min aslihi. yani onların şöyle bir ilkeleri var. Oradan hareketle böyle yapıyor. Min takdimin akli alen nakli. Ne yapıyorlar? Aklı naklin önüne geçiriyor. Bu meal ayet, ha sana ayet tedullala şuna delalet eder. <gülüyor> Enallaha Xalâg al-ruhâha ma Yani Allah bu ruhları cesetlerle birlikte yarattı. Evet, veya işte daha öncesinde söyledi. Bu bahane Yani şu habere daireler doğrudur İnna Allahu Teâlâ, İnna Allah Teâlâ, Xalâg al-ruhâha bâb al Yani ruhları cesetlerden önce yarattı bihamsi miyeti 1000 senet 50.000 civatı. aslında buradaki kitap eee kanelil ervahi yani ruhlara ve cesetleredir. Kema yubasuna bihi ma fil maad. Yani ayette nasıl diriltileceklerse işte yani bu misakın alındığı zamanda aslında öyle yapılmış diye ifade ediyor. Hocam evet. bu mutezile de e, nakli, aklı naklin önüne geçirmek Allah'tan sonra oluşan bir şey herhalde sanırım. O ne, o ne demek yani? Allah'tan mı dedin, Allah'tan mı dedin? Allah, Allah. Yani şey, Bu bir aslında bir şey, bir şöyle vas yani. vasılla başlayan süreçte hocam, eee aklın nak, nakli bir götürüyor. Yani a, aynı şey gibi ehli sünnet gibi. Sonra bu Allah sistemleştiriyor ya Muteziliyi. Evet. Allah'la tam tersi bir mesele şey oluyor. Yani m, aklı naklin önüne geçiriyor. Aslında muhteziyle ile olarak ehli sünnet tarafından ehli sünnet dışı olarak nitelendirilmesinin bir sebebi de bu bence. Yani o bir anlamda ya yani bu e, aslında e, Görüşlere şey açısından bakmak, yani bir nevi e, siyasal bakış olarak değerlendirmek lazım. Yani vasıl niye dışlanıyor? İşte o e, işte ana kitlenin siyasal bakışından başka bir görüş benimsediği için. Yani Tabii. vasıla baktığımız zaman, yani vasılda tam anlamıyla bir sistem var mı o tartışılır. Çünkü vasıl deyince aklına geliyor el menzile, beynel menzile teyit. Evet, evet, evet. Ama Allah yani bir e, Tem kuruyor. Ee, yani o açıdan e, sistematik mutezile şeyle başladı. Nedir onları Allah'tan itibaren. Lafla başladı. Yani o tabakat kitaplarına baktığınız zaman yani neredeyse her kendisini kime dayandırıyor? Ta Hazreti Peygamber'e Peygamber e kadar dayandı. Yani mutezilenin tabakat-ı mutezilesine baktığınız zaman ilk tabaka kimdir? Hazreti Peygamber. Değil mi? Evet. Yani bu diğer şeylerde de var. Evet devam ediyorum arkadaşlar. Velam yüz bir, ahaden Allah Allah Allah bu her ikisine de Allah zorlamamıştır. Yani imana da küfrede kimseyi zorlamamıştır. Hocam nedir indirebilir misiniz? Size tamam. yüz bir, yani bir dam milyar, yani. Yüc bir kelimesindeki ya dammel okunur ve kesil bâyi, bağ da e, kesralı okunur. Ey, lem yukahhirullâhu, lem yukahhirillâhu, yani zorlamamıştır. Kahretmek de zorlamak demek. Aha'den min hâlgihi alal kufri ve alal iman. Allah mahlukatından, insanlardan hiçbir kimseyi küfrede, imana da zorlamamıştır ve fi nusxetin başka bir nüshada ise vela alal imani yani iman üzere de iman üzerine değil şeklinde. Ee, yani ve alal imani geçiyor metinde. Aladan önce de la'nın getirildiğini söylüyor. Vel mana buradaki mana şudur. Eee enallahu teala Allahu Teala la yahluku taat fi فِي قَلْبِ الْعَبْدِ yani Allah kulun kalbinde e, iyiliği de kötülüğü de yaratmamıştır. bir tariq-ı cebri nasıl yaratmamıştır? bir tariq-ı cebri vel galebi yani zorlama tamam mı? baskıyla yaratmaz. Allah, Allah kulun kalbinde e, zorlama ve baskıyla iyiliği ve kötülüğü yaratmaz. ve aksine يَخْلُقُهُمَا fi قَلْبِهِ Onun kalbinde yaratır. مَقْرُونَنْ بِخْتِيَارِ الْعَبْدِ وَحُبِّهِ Yani kulun tercihi ve sevgisiyle eş zamanlı olarak yaratır. Tercih ederse yaratır. Zorlama yoktur. فَاِنَّا مُقْرَحَ Ala عَمَلٍ Yani bir amele zorlanan وَالَّذ۪ي o kimsedir ki iza amile zalike amel bu amel yaptığı zaman eee fil asli yani özü itibariyle zorlanmış demektir. ve kana muhtar indehu yani ona göre e, burada seçen ella ya'malehu yani yapmayacağı şeyi seçen. Yani şeydir yani sonuçta zorlanan kişi seçen bir kişi değildir. فإنه عنده كالدليل كالمؤمن yani zelil gibidir mümin gibidir iza eee akraha ala kelimati kufr yani küfre zorla zorladığı zaman ve ecraha eee bi zahiril beyani ve kalbu mutmainnun bil iman yani kalbi imanla dolu olduğu halde bunun beyanı eee Açıktan ortaya çıkabilir. E, ve kel, e, münafık. Münafık gibi. Haythu yecril imanu. Onun imanı da nasıl gerçekleşiyor? Lisan diriyle söylüyor iman olduğunu. Ve bu meşhunun bil kufri vel de Kalbide dolu Allah'ın. Münafık. Hocam i̇man... o zaman, neden şey ayeti var? Ben dilediğimi hidayet erdiririm. Yani hangi anlamda e, diyorsun bunu? Hani diyor ya kafirlikte ve müminlikte zorlama yoktur diye. Yani e, benim bu okumalardan anladığım arkadaşlar yani bunların e, kastettikleri şey e, yasaya işaretli. Yasaya işaret ediyorlar. Yani bu yasaları belirleyen tam inkar nasıl olur, küfür, e, işte iman nasıl olur Bunlar yasa olarak Allah tarafından yazılmıştır, tamam mı? Yani bunu başka belirleyen yoktur. Yani o ayetlerde aslında bu yasalılığı ifade etmektedir. Yani adam eğer küfrü tercih etmişse yasa gereği onun ne yapması ne, ne, ne yapması Küfrü yapması gerektirir. Yani adam küfrü tercih ettiği halde iman olur mu? Olmaz. Yani bunların yasalla işaret ettiğini açıklamaya çalışıyor. Yani şimdi işin içine ilim sıfatı gelince o açıklamada sıkıntı yaşıyor. Benim gördüğüm. Bilmiyorum. Meramını ifade edebildim mi Deniz? Yani e, Hz. Peygamber bu e, insanlara iman etmiyor diye çok üzülüyor ya hocam. Hı -hı. İşte ayet e, geliyor ya yani neredeyse kendini helak edeceksin. Ben isteseydim hepsi iman ederdi zaten. Ah, yani eğer ben yasayı öyle yazsaydım bak öyle de diyebiliriz yasayı bütün insanlar iman edecekler, inkar edecekler yasası yazmadım, hmm. herkes iman ediyor. Bilmiyorum daha oturuyor mu yani Evet şey. evet tamam, onu bu bağlamda anlayacağız o zaman. Aynen yani aslında yani benim gördüğüm yani kıvranarak anlatmaya çalıştıkları şey bu aslında. Ee, o ama, zaman hocam ki, her şey insanın elinde. Yani her şey insan elinde derken yani insan da sınırlı bir varlık. Seçenekleri belli yani. İşte atıyorum yani yas olarak belirlenen örneğin iki seçenek var. Ee, üçüncü bir seçenek insan var edemiyor ya. Yani. yani ya iyiliği seçiyor ya kötülüğü seçiyor ha, ama. Yani bu, bu, bu anlamda evet yani her şey elinde diyebilirsin. Öyle değil mi? Evet. Ama mesela bizde genelde bir kaderci anlayış var ya hocam, her şey kaderimde ya. vardı da oldu olayı. Ya işte sonuçta bak bu müheyyâ yani öyle bir anlamın çıkarılmasına bak burada ne dedi? Biraz önce Cebriye bunun şeyine tutunmuş dedi. Zahirine tutunmuş dedi. Evet. Yani ona tutunmak kolay. İşte adam ilimle ilfanla çok uğraşmıyor. Ama adam, adam işte kutsaslar var değil mi? Kıssacılar var, muhaizler var. Ee, yani geçmişteki şeyleri örnekleyerek anlatalım. Adam bir veri gidiyor, o şekilde de anlıyor. E sonuçta ilimle ilfanla uğraşmadığın zaman çok rahat şey yapabilirsin yani. Ya Birçok şey var, sahip var. Yani onların şu an detaylarına girmeyelim istersen. Evet, devam edeyim ve leysel kafiru fi kufrih ma'zura yani kafir küfründe mazur değildir mazereti yoktur ve lel mu'minu fi imanih mecbura mümin de imanında mecbur zorunlu değildir vel iman mahbubun lil mu'minina iman müminlere sevgili olan şeydir yani müminlerin sevdiği şey kema enel kufra مطلوب bil yani şu cümlelerden beniz anlayabiliyorsun yani neyi anlatmaya çalıştım yani küfürde inkarda de kafirler tarafından talep edilen bir şeydir yani mümin mümin tabiatı bak öyle de okuyor. mümin tabiatı küfrü talep etmez mümin tabiatı imanı sever eee tabiatı inkarı talep eder. Bak cümleyi böyle kurunca yani aslında farklı. herkes sevdiği şeye yöneliyor bence hocam. Yani tabiatı vurgulayabiliriz yani. Evet. Yani doğası itibarıyla neyi seviyorsa, istiyorsa o noktada bir gelişim gösteriyor. Yani doğası derken ee, yani bunu kişisel olarak düşünme. Cins olarak düşün. Tamam mı? Yani kafirlik cinsi, müminlik cinsi, cinsi şey. Ya yani o şekilde düşündüğümüz zaman yasak iptalı var. Işte. Evet. evet, devam ediyorum. Ee, nerede kaldık? Ve hâde mana kavli itale. Yani burada anlattığımız şey Allah Teala'nın şu sözünün anlamıdır. Kul <gül> hizbin, herkes, her grup bir maaledeyim ferihun. Yani kendisindeki ne, neyse onunla mutludur. Yani biraz senin demek istediğini dedik. Evet. Gayatul Emdi yani buradaki işin amacı en Allah Teala bıfatbihi Allah Teala faz-ı keremiyle habbebe ileyna el imana bize imanı sevdirmiştir. Cömertliği sebebi. وَزَيَّنَ ف۪ي قُلُوبِنَا الْإِحْسَانَةِ Kalplerimizde ihsanı, yani bir şeyi en güzel şekilde yapmayı süslemiştir. وَكَرَّهَا اِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَةِ Yani işte inkârı, tamam mı, bozgunculuğu, günahkârlığı da bize kötü göstermiştir. وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذ۪ي هَدَانَا Bizi bu yola ulaştıran, hidayet eden Rabbimize hamdolsun. Veme künn alineh dedi. Yani biz normalde doğruyu bulamazdık. Devlet enhadan Allah. Allah bizi hidayete erdirmeseydi. Ve biadlihi Allah'ta adaleti gereği, tereke hidayet ahli ilkufrı ve Adaleti gereği inkercilerin hidayete ulaştırılmasını ne yapar? Bırakır. Hidayet erdilmez. Vhabbe ilihin isciyanı onlara günahkarlığı sevdirir ve kerrahaleyhi imane ve imanı da ne yapar? kerih gösterir. Subhana ve subhanahu Allahu Teala ersheden nazul Allahu Teala yu'billu lillahu men yashau ila dini saptırır ve yehti men yashau ila de hidayete erdirir. وَمَنْ يُضِّلِ Allah'ın sattırdığı bir kimse فَمَا Başka bir doğru yola ulaştıran olmaz. Yine buradan yasa fikrini çıkaracağız. Yani ya dalaletin وَلَجَا yani. دَلَالَتِ Başka şey yok. Allah yasayı böyle yazmıştır. Ama bunu mesela bir butuf olarak görüyoruz ya bunu yapmayan da bilirdi değil mi hocam? Mesela imanı bize sevdirmiyor de bilir de o bluetooth bize. Bak sen gene e, kişisel bağlamda düşünüyorsun. Cins bağlamında düşün. Tamam işte cins. Heh, cins bağlamında. Bak biraz sonra oraya gelecek bak. Hemen hemen sonrasında çıkıyor. Yani e, gerçekten yani e, Ebu Hanife'nin büyüklüğünü gösteren şeyler ifadeler. Neyse. Eee Vemaniyyetillahu her kimi de Allah hidayet ulaştırmışsa femalehu min muzill. Yani onu da sattıracak kimse yoktur. Yani yasayı <gülüyor> yazacak e, ve bunu da teminat altında tutacak güç ancak Allah'tır demeye çalışıyorlar burada. Ve hada min Sonra da buna bağlıyorlar. Vel <gülüyor> bihukbil ezer, yani ezeldeki kaza ve kaderin sırlarındandır bunlar. Bunları biz ne yapamıyoruz diyor. Çok da fazla yani derdini çekiyoruz anlatmaya ama bunu da anlatmak zor demek istiyor. La yüselu amma yef'alü vehum yüselü. Yani insanlar yaptıklarından sorunlar ama Allah yaptığından sorgulanamaz. ولا خلقهم مؤمنا ولا كافرا yani Allah insanları müminler ve kafirler olarak yaratmamıştır. Yani ey bilce bu zorla. İşte tek tek birey olarak şunlar şunlar kafir olacak. Şunlar şunlar da mümin olacaklar şeklinde yaratmamıştır. ولكن خلقهم اشخاصا onları e, yani bu her iki şeyi de tercih edebilecek kabiliyette tek tek bireyler olarak yaratır eşit bireyler olarak. Ey yani kabileten li kabulü'l iman ihlasa yani imanı yani, kabul edecek bir potansiyelde samiyetle ve ihtiyari'l küfrü ala tevhumikenneh dawm khalasen yani kendisi için kurtuluş sanarak eee küfrü de tercih edebilecek bir potansiyelde Allah yaratmıştır. Ve'l imanu ve'l iman da küfür de nedir bunlar? eee uh, fi'li kulların fiilleridir, fiilidir. Ey bir bihasbi ihtiyari yani tercih etmeleri bari La ala ve shi yani zor planmaları, mecbur olmaları itibarıyla değil, tercih etmeleri itibarıyla onların fiilidir. O subhana e, yine Allahu Teala men akame'l ibade fima yani ide şekilde kullarını ne diyelim inşa eder. Yalemullahu Teala men yekfur fi hal kafir. Allah Teala inkar edeni inkarı halinde kafir olarak bilir. Ey, yani ve abgadahu kemefinus katil. Yani başka bir e, nüshada da abgadahu ifadesi geçmekte diyor. feize amene bad ederike kim de bundan sonra iman ise ey e, irtikab-ı kufri yani küfrü işledikten sonra inkarcılığından sonra iman eder kafir daha sonra bundan vazgeçiyor ve imanı seçerse alimahu Allah onu bilir müminen, mümin olarak hali imanihi imanı halinde ey ve yani ona bir yandan da sevdirir. Keman başka bir nüshada da böyle geçiyor. Evet hocam mesela sonra Müslüman olanlar. He yani ona ona ona işaret ediyor. Min gayri an değişir ilmi yani Allah Teala'nın ilminde herhangi bir değişiklik olmaz olur bunlar. Ha ya onu yani biliyorduk Nasıl? Onu da biliyordu o zaman sonradan Aa, müslüman olacağı. ama adam kafir sonra müslüman oluyor. Yani Allah'ın ilminde bir değişiklik olmaz. Yani ben şöyle anlıyorum. külli irade diyor ya. Külli irade tabiri var. Aslında bu külli iradeden kast kasıt yasalar, tamam mı? Ee, yani yasa kelibesini çok ifade ediyorum. Ee, sünnetullah yani. Sünnetullah, adetullah, fıtratullah, e, sıvgatullah, neyse artık. Yani e, bir insanın, tamam mı, kafirde olabileceği, e, müminde olabileceği, bunlar yazılmış yasalar. Yani bu kafir de olsa, müminde olsa, Allah'ın bilgisine yeni bir şey ekleniyor mu? Yani üçüncü bir şık olarak işte e, Marslı mesela yani itikadiz Dördüncü bir şık olarak Satürnlü atıyorum yani anlaşılsın diye. Yok. Değil mi? Hayır, yani ne var? Bu ikisi var. Yani Allah e, bu alemin ilişkisi Bu yasaları yazmış ve bu yasalar çerçevesinde gerçekleşiyor. Bunun dışına ne yapmıyor? Çıkmıyor. Hocam bu, burada zaten onun tercihi oluyor ki zaten e, ceza ya da mükafata tabi tutuyor. Eğer öyle olmasaydı yani Allah'ın zorlaması olsaydı zaten hesap olay olamazdı ki. Yok yok anladım. Burada çok enteresan bir şey var. Yani Allah'ın ilminin konuyla ilişkisini bu şekilde açıklıyor. Evet. Tamam yani bak bunlar bak bir değişme gibi gözüküyor ama Allah'ın ilminde değişme oluyor. Niye? Yani bu yasa fikrinden hareketle konu açıklarınız zaman, yani bir belli bir sistematikini anlıyorsun yani o görüş. Anlatabildim mi? Tabii yani, evet, yani ama gibi. yine de Hı. işini akısa vermiyor gerçekten. Yani e, ya sonuçta külli irade yani bu bu şeylerde de var ya işte yani muhtemelen buradan bülbem de olabilir diye. Düşünüyorum. Yani bu e, filozofların hani bir görüşü var ya, Müslüman filozofların Allah cüz'ileri külli bir şekilde bilir. Şey, evet. Sanki yani e, yani Ebu Hanife'den ilahımda söylemişler gibi geliyor bana. E tabi ya olmuyor da bilir. Kesin bir şey söylemiyorum. Evet. Ey bittagayyur kufri abdihi ve imanih. Yani kulun işte ilk önce inkarı var sonra imanla değişiyor ya yani bu, bu de insanda bu değişim olsa bile Allah'ın ilminde değişim olmaz Ve sıfatı yani sıf sıfatında da değişim olmaz. yani ben min gayri en tegayyuran na'tu'l ezeli minel ghadabi ben atladım mı? 114. Evet. Yani Allah'ın işte ezeli sıfatında herhangi bir değişme olmaz. İşte kazaktır var el-mutealliqîle bil-kufri vel-i'man. Küfür ve imanla ilişkili olan gazap ve rıza sıfatlarında herhangi bir değişiklik olmaz Yani inkar, inkar Allah inkarını yapmaz, öfkelenir, sevmez. Ama imandan razı olur, sever. Onu, onu o şekilde ilişkilendiriyor. İmanı sizin kalplerinize süs yapmıştır diyor ya hocam. Evet. Yani Allah ondan razı yani wa inna al-tagayyur fi yani bu ikisinin ilişkili olduğu şeydedir değişim yani insandadır değişim bihtilaf zaman, zamanın değişmesiyle ben vakat alime bi imani ba'din ve kufrin ahir ahir ahir yani işte eee işte bir kısım imanı diğerinin küfrü kable vücudihim yani var olmazdan önce. Fî alemi şuhudin. Bu şahitlik alem. Yani şu an var olan alem. İlla ennehum. Burada şuna dikkat etmek lazım. Subhanahu min fâbbi ve keremi. Yani bütün bunlar Allah'ın fazlı kereminden kaynaklanmak. La ya'malu bi mücerredi ilmi. Yani tamamen e, soyut olarak yani Allah'ın ilmiyle e, ilişkili anlamda bir amel. Yani bu buradaki Allah'ın bilgisi farklı bir şey. Tamam mı? Yani bu bu şeyi ne diyelim? O fiilin meydana gelmesini etkileyen bir şey değil. Evet tamam. yani onun ezelde biliyor olması kişinin evet. fiilini etkileyen. Yani bu bu kişinin tercihini değiştir yani evet. demek istiyor. Yani e, ya yani bu şekilde ifade etti. Velâ budde aksine şuad min zuhur <gülüyor> ihtiyari al yani bu tamamen neye bağlı? Kulun seçimine bağlı olarak ortaya çıkıyor. Ve husul-i amelihi. Ve onu o ameli işleyerek ortaya çıkıyor. Biyye tereddebe aleyhine ki Buna binaen de ne olacak? Hesabı görülecek. Ve yetefarru aleyhi sevabı evli kav. Ve bunun üzerine de müka mükafat veya azap verilecek. Vallahu alemu bissevabi. Doğrusunu bilen Şimdi Allah'tır. Hocam benim katımda tek din İslam'dır derken aslında orada sanki insanlara şey mi diyor? Bakın hani tercih sizin bizde kabul görünecek tek din İslam ona göre yapın gibi bir şey olabilir değil mi? Şöyle diyeyim Deniz. Burada noktayı koyalım. Haftaya. Buradan devam edeceğiz. Şimdi şuradan hemen bir Haydet kapatayım.